Bu resme neredeyse her gün bakıyorum ve her baktığımda birdenbire 500 sene öncesine gitmiş gibi hissediyorum. Sanki Michelangelo masasına eğilmiş bu resmi yaparken ben de omuzunun üzerinden onu izliyorum. Bu resim dünyadaki en büyük şaheserlerden biri olan Sistin Şapeli tavanını yaratmadan önce Michelangelo'nun zihninde canlandırdıklarının bir yansıması gibi. Burada Kadın olan Libyalı Sibil figürü için poz vermiş bir erkek model görüyoruz. Esasında öyle görünüyor ki Michelangelo'nun yaptığı ilk çizim taslağı bu sayfanın arkasına siyah tebeşirle yaptığı karalamaydı. Sonrasında sayfanın tersini çevirip kırmızı tebeşirle daha detaylı bir çalışma yapmış. İşe biraz çekine çekine başladığını hissediyorum aslında. Önce figürün kafasının hiç de detaylı olmayan bir taslağını yapıyor. Sonra omuzların ve kaburganın kas yapısı üzerinde çalışıyor. Ve sonra çocuğun kafasını çizmeyi deniyor tekrar. Michelangelo yapısal olarak derinlemesine düşünen bir sanatçı. Onun için poz bir bütün olarak anlamlı olmalı. Adeta bir figür mühendisi gibi. Yani şöyle düşünün ayak parmaklarını tekrar tekrar üç defa çizerek vücudun bütün ağırlığının ayak parmaklarında olacağının hesabını yapıyor. Michelangelo'nun kağıt üzerine tebeşirle yaptığı ilk taslak çizimleri, yani pentimento izleri de görülebiliyor. Michelangelo, her iki tarafta da omuzların üzerine daireler çizerek kasların nerede daha belirgin olacağını işaretlemiş ve ayrıca daha vurgulu olması gereken noktalarda da hafifçe beyaz tebeşir kullanmış. Üç kaburga kemiğini belirtmek için de sayıyla 3 yazdığı görülüyor. Bir de belli belirsiz de olsa ucu hafifçe görünen bir göğüs çizmiş. Çünkü malum bu bir kadın figürü olacak. Buradaki bu resimde yine de önündeki erkek modelin karakterini de yansıtıyor. Canlılığını görebiliyorum. Sanki nefes alıp verdiğini duyar gibiyim. Yandan vuran ışık efektiyle resim adeta bir heykel gibi ya da kabartmalı gibi duruyor. Bedensel hatlar üzerine yaptığı çalışmalar ustanın becerisini açıkça gözler önüne seriyor. Neredeyse bir el yazısı gibi. Fazlasıyla kendine has bir stili var. Sanatçının kağıt üzerinde yaptığı çalışmaların tarzıyla ilgili son derece dikkat çekici olan bir şey var. Sesli düşünüyormuş gibi işliyor resimlerini. Böyle bir dahinin yanında insan kendini epey zayıf hissediyor.